4 tabanında log 2 eşittir 1 bölü 2'yi üstel forma dönüştürünüz. Logaritmanın temelde anlattığı şey, sadece bu kısma bakalım, logaritma tabanının kaçıncı kuvvetinin bizim aradığımız sayıya eşit olduğunu söyleyin der. Yani 4'ün hangi kuvveti bize 2'yi elde etmemizi sağlar. O zaman bana 2'yi elde etmek için 4'ün üstüne yazmam gereken kuvveti söyleyin. Logaritmik formda yazılmış bu denklemin söylediği şey, 2'ye ulaşmak için 4'ün 1 bölü 2. kuvvetini almalıyım. Yani bunu üstel bir formda yazmak istersem, şöyle diyebilirim. 4 üssü 1 bölü 2. Bu 4, logaritmanın tabanındaki 4. Bu işlem 2'ye eşit olur. Bu kadar basit. Bu denklemi üstel formda yazdık. Logaritmanın değeri, bunu düşünelim, 4'ün 1 bölü 2 kuvvetini alırsam ne elde ederim? 2 elde ederim. Bu denklem bize 2 elde etmek için, 4'ün 1 bölü 2 kuvvetini almamız gerektiğini söyler. Bu soru diyor ki, 2, 4 üstü kaçtır? Cevap 1 bölü 2'dir. Yani logaritmanın temelde söylediği şey, tabanın kaçıncı kuvvetini almalıyız ki, logaritmanın içindeki sayıyı elde edelim.